İlk olarak kaba bir geçim yapacağım ondan sonra ince haritalarını yapacağım. İyi. Bu arada hava tabancası çok güzel işçilik yapıyor. O, bayağı yapıyor ya. Ay tamam tamam. yalıtımına tam gaz devam ediyoruz. E, bu arada makinemizi test ediyoruz. Makinemizi yeni aldık. İlk defa bu işte kullanıyoruz şu an makinemizi. Gerçekten makine işin hakkını veriyor. Isıtıcısı e, çok güzel ısıtıyor makinanın. E, şimdi şöyle bir ufak bir test yapalım. E, burası gördüğünüz gibi Adaself e, yalıtım kullandım. E, kullanmak istenenler adetaşyapı.com'dan alabilir. Ben oradan siparişini verdim. En uygun orada vardı. E, gördüğünüz gibi şimdi e, burada Tok ses alıyoruz vurduğumuz zaman. Bak şöyle vuruyorum bak. Tok ses alıyoruz buraya vurduğumuz zaman. Buraya vurduğumuzda Gördüğünüz gibi burada şey yapıyor ses. Burada tok. Aynı şekilde. Bak burada biraz daha sallanma yapıyor. Burada etkisini gösteriyor. Yani emiyor yani. Sesi emiyor bir de üstüne ayriyeten bir santimlik flex, flex de katlayacağız ee, bu işlemimizi bitirelim daha sonradan üstüne de fleximizi katlayıp daha doğrusu taban döşememizi kapıp e, taban döşememizi de yaptıktan sonra burada herhangi bir işlemimiz kalmayacak tabanla sadece kablolar düzenleyeceğiz ee, tabii fanımızda da yaptım bu arada fanımızın için uğraştım çok uğraştım bunun hakkında size bir bilgi vereceğim arkadaşlar onun için ayrı bir video yapacağım e, bu fanla ilgili bir şey vereceğim hani bir sıkıntı vardı onu çözdüm daha doğrusu elektrik tesisatının güçsüz olmasından dolayı bir sıkıntı